Sniper shit Careful hit Rütüeli bozma, bir duman kokla Yalanı bırak lan pezevenk pitch Gelsin hiç bize bak bridge Kulakta bit duramam ki ofansifim, kapanma tis Hafif after camera çiz Zvane'yi sardım OG geliyor birazdan yolunu izle Punch beat'i hazırla Jarjor dolu Furkan'la bizde Olayım yok kerizle Kafam dumanla hafif Burada aslan çok arenamda yerin yok pasif yeah. Sikik davacılar Yabancılar bunlar bana Peti'yi kamçılar Zattık durur konu komşu <gülüyor> gerçek sefara Hayalim oran çıkmak Senin ben bir Seninle benim aramda ki ufak bir farkı bu Senimin içine işlemiş artık bak yok huzur Fatyaların tadına bak kelimeler konuşur Konuşur Hiç şüphesiz insanoğlu orası bu. Zehirli meyfenin çekirdeğin ne Birisi, ritim tutar kalbim kabindeki benim hiçsin Meteliksiz olmak demek bu dünyadaki yetimlik Kır kalbini aksın kanın özgürlüğe yola al Hiç yürüdür dününü küflü düşünce Değil ki bu iki körün görüşü Dövüşür meleklerim şeytan ortama küsünce. Hadi gel kendine doğru doğru Kendini bul kendine budur. Akabinde akan felsefe doğru bazı bunun gelecek oyutu Yok ki terazisi yok bir telafisi Aynı teranesi yok bir terabisi, Kuş bir versin, yok bir evet. Bir daha geri geleceğiz Atıp tutan yalancılar Sikik torbacılar Yabancılar bunlar bana Etimi kamçılar saat durur konu komşu Gerçekse para Hayalim getodan çıkmaz